Kıymetli öğrencilerim merhabalar dostlar şimdi bu videomuzla birlikte 20. köşe taşıını gömmeye başlıyoruz dostlarım bakalım neler demiş paralel kenarımız şöyle bir odaklanmasında tabii ki unutmayalım sonra karanlık gözükür evet hadi bakalım diyor ki ABC de paralel kenar bir de oranlar vermiş bize bakalım. KL'nin DC'yi oranı, MN'nin de DC'yi oranı. Dostlar şimdi orantının özelliği şuydu. Eğer ki iki oranda da aynı kenarlar varsa yani aynı harfler varsa bakın burada da DC var, burada da DC var. Öncelikle bu DC'lerin yani ortak olan harflerin karşılığındaki sayıları eşitlemek işinizi kolaylaştırıyor. Bakın biri 3, biri 6. O halde bu 3'ü 6 yapalım. Yani 2 ile genişletelim biz ilk etapta. Şurayı bir 2 ile çarparsak, genişletirsek daha doğrusu. 2 6 geldi. Ve bakın artık dc'lerin karşısı ikisinde de ortak. Şimdi artık yerleştirebilirim. kl'ye 1 diyeceğim. Yani 1k diyelim. dc'ye 6k. O zaman şurasının tamamı 6k'ymış yazalım. Yine dc 6k ise de 2k olacakmış. Buraya da 2k yazalım ve yine buraya da ab'miz de dc'ye eşit olduğu için 6k'mızı yazdık. Sonra da diyor ki alan KLMN yani şu ortada oluşan yamuğun alanının tüm paralel kenarın alanına oranı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi buradan bir yükseklik indirsek biz haş desek bu yüksekliğe. Bu yükseklik hem yamuğun yüksekliği oldu dostlarım. Hem de paralel kenarımızın yüksekliği oldu. Bakın paralel kenarında yüksekliği. iki paralel çizgi arasındaki indirilen bütün diklikler eşit olduğu için. Buradan nereden aşağı indirirseniz indirin. Hepsi haş olmak zorunda. Peki KLMN dediğimiz bir yamuk. Bunun alanını nasıl buluyoruz biz? Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani söylediğimi topluyorum şimdi. Alt tabanla üst taban 3K yaptı. Yükseklikle çarptım 3k h yaptı bir de bölü 2 o zaman 3k h bölü 2 bu yamuğun alanı bölü diyor paralel kenarın alanı neydi taban çarpı yükseklik tabanımız 6k yüksekliğimizde h olduğu için 6k h bakın k h'lar gitti 6'yı da ters çevirip 1 bölü 6 diye yazalım ne geldi 3 bölü 12 3 bölü 12'de sadeleştirirsek 1 bölü 4'ü yapıştırdık. Aynı soru neredeyse arkadaşlarım. Sadece sorulma cümlesi biraz farklı sorulmuş. Sanki değişik bir şey olmuş gibi görmüş. Bakalım ne diyor? AB'yi 3, DC'yi 4 eşit parçaya ayırmış. Bakın bunları hemen ortak payda da birleştirelim. 3 ile 4'ün ortak katı 12'dir. O halde biz AB'ye de DC'ye de 12K'dır diyelim. Şurası da 12K olsun. Ve şimdi burası 3 parçaya ayrıldıysa her biri 4K, 4K ve 4K olacak şekilde yazıldı. Üst taraf 4 parçaya ayrıldıysa her biri 3K, 12'yi 4'e böldüm, 3 çıktı. 3K, 3K yazdım her bir parçaya. Şimdi bakın yine bir yükseklik indirelim. Bu yükseklik neydi az önceki soruda da söyledik. Hem yamuğu hem de paralel kenarımın yüksekliği. Şimdi paralel kenarın alanını 96 vermiş. Paralel kenarın alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik. Yani 12k ile yüksekliğimiz haşın çarpımı 96 olarak verilmiş dostlar. 12'ye bölersek burada hemen 8 mi geliyor? 8, 8 kere 2 16 doğru 8. K çarpı haşı 8 buldum dostlar. Dursun bir kenarda. Şimdi bize de. K, M, R, N yani yamuğun alanını soruyor. E, yamuğun alan formülünü de söyledik. Alt taban 4, üst taban 6. Alt taban artı üst taban yani 10K bölü 2 çarpı yükseklik. Bakın burada K çarpı H geldi. K çarpı H neydi? 8. O zaman 8 yazalım. 8 çarpı 10 olur 80. 2'ye de bölersem 40 gelir sorumuzun cevabı. Evet 3 numaralı sorudayız. Hadi okuyalım birlikte. ABC'de paralel kenar. Bakın burada ne var? KL bölü DC. Yani birinci sorudakinin çok benzeri bir soru. Burada da MN bölü AB. Şimdi AB ile de DC aynı kenarda değil mi dostlarım? Aynı uzunluk demekti. Yani ben AB değil de bunu DC'ymiş gibi görürsem tıpkı birinci sorunun aynısı olur. Ve bakın buradaki DC'nin karşılığı 4 buradakinin 3. O zaman önce 3 ile 4'ü bir ortak payda da eşitleyelim. Yani 12'de eşitleyelim. O halde bunu 3 ile genişletelim. 12 olsun. 3 bölü 12. Bunu da 4 ile genişletelim. 8 bölü 12 olsun. Şimdi tutup oranları yazabiliriz. KL'ye 3 yazacakmışız. Hemen 3K dedim. DC'ye 12K yazacakmışız. Şuraya da 12K'sın sen dedik. Tabi burası 12K ise AB'nin de 12K olduğunu biliyoruz. Ve MN'ye de 8K yazacakmışız. Onu da yazdım. Hemen ortak yüksekliklerini de indirelim dostlarım. Şuradan aşağıya bir de H indirelim. Ve artık bildiklerimizi konuşalım. Şimdi bize yamuğun alanını 22 vermiş. Yamuğun alan formülünü söylüyorum. Alt taban artı üst taban yani 8K artı 3K 11K yapar. Bölü 2 çarpı yükseklik eşitmiş 22'ye. 11 ile 22'yi sadeleştirdim 2. Şu paydadaki 2'yi de buraya çarpım durumunda attım. K eşittir 4 geldi. Bizden de paralel kenarın alanını istiyor. Paralel kenarın tabanın <gülüyor> 12 k yüksekliği h. O halde 12 k h eşittir benden istenen şey soru işareti koydum. K 4 bulmuştuk. 12 ile çarparsak Edirne çıkar sorumuzun cevabı. Evet dördüncü sorumuzdayız. Paralel kenarımız var. Şurada bir oran verilmiş arkadaşlarım. Hemen ters orantı olduğu için bunların ortak katı 5 ile 3'ün ortak katı 15 olduğu için bunlara bir 15K yazalım. Şimdi bu durumda DC direkt 15 kya eşit. Hemen şuraya 15K olduğunu gösterelim. tabii ki bu durumda AB'nin de 15K olduğu aşken. Şimdi 3 tane MN 15K'yı eşit, o zaman 1 tane MN 5K'yı eşittir. Şuraya 5K yazalım. 5 tane KL 15K'yı eşit, 1 tane KL 3K'yı eşittir. Bunu da yazdım. Ve dostlar ne yapıyorum? Az önceki çözdüğümüz 3 sorunun neredeyse aynısı olmuş. Bir de ortak yüksekliklerini çiziyorum yamukla paralel kenarın ve yamuğun alanını vermiş bize. Yamuğun alanı nasıl buluyorduk? Alt taban artı üst taban. 5 ile 3'ün toplamı 8K. Bölü 2 çarpı yükseklik 16'ymış. 8'i 2'ye bölersem 4 tane KH 16. Demek ki KH eşittir 4 geldi. Bunu bulduk. Şimdi bizden ne istiyor? Paralel kenarın alanını istiyor. Tabanı 15, yüksekliği H. 15K çarpı H'ı da bizden istiyor. KH4'tü. 15 ile çarparsam da Adana çıktı. Sorumuzun cevabı hemen çevirdim. Ve 21 numaralı köşe taşımızın sorularını çözmeye başladım. Evet burada da görüyorsunuz bir kelebek üçgen var arkadaşlar ortada. Yine şunu söylemiş bakın 4 ve 5 eşit parçaya bölmüş bunları. Önce şunu bir konuşalım neydi? Ortak katları diyorduk AB ile DC'ye 4 ile 5'in ortak katı 20K diyelim. AB'yi 4 parçaya böldüyse her biri 5K olacak. Şuralar 5K, 5K 5 ve 5K şeklinde yazdık. Üst tarafı 5 eşit parçaya bölmüş. Hemen 20'yi 5'e bölersek 4K olacak. Bunların her biri dedik. 4K, 4K'yı da yazdık. Bakın kelebek üçgenimizin benzerliğini de görelim. Burası 8 burası 5. 8 bölü 5 kelebek üçgenin benzerliği. Yani Şuradan çizdiğim yükseklik 8H ise buradan indirdiğim yükseklik 5H. Yani dolayısıyla yukarıdan aşağı inen tüm yükseklik toplamda 13H demiş olduk. Şimdi bize paralel kenarın alanını vermiş 520. Hemen söyleyelim paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik. Yani şurası 20K yüksekliğimizde 13. 13H ile... 20 K'nın çarpımı 520'ymiş. Dostum bir sıfırı silerim şuradaki 20'nin sıfırıyla. 13'e bölelim. 13'e bölelim. 4 kalsın. 2'ye de bölelim. 2'ye de bölelim. 2 kalsın. Yani K çarpı H eşittir. 2 bulduk arkadaşlarım. H K'yı. Elimizde dursun bu şimdi. K çarpı H ikiymiş. Ne istiyor bizden? Taralı alanlar toplamı. Dostum üstteki üçgenin alanı Taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulunur hemen. Tabanımız 8K. Şurada nereye yazayım? Şuraya yazayım. Tabanımız 8K. Yüksekliğimiz 8H bölü 2. Bu üstteki üçgenin alanı. Alttaki üçgenin alanını da buna ekliyorum hemen. Tabanı 5K yüksekliği 5H. Taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorum. Bakın burası 64 tane KH yaptı. Burası 25 tane KH yaptım. Paydaları da ortak olduğu için ikisini de bölü yazdım. Bölü 2 yaptım. 64 ile de 25'in toplamı 69, 89 KH yapıyor. 89 KH bölü 2. KH'ı ne bulmuştuk biz? <gülüyor> 2 bulmuştuk. Burası 2 ise şu alttaki 2'yi götürür. Geriye bir tek 89 kalır deriz dostlarım. Evet ikinci sorumuz yine gayet benzeri gibi duruyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. ABC'de paralel kenar DK, KL ve LC hepsi birbirine eşitmiş. Şimdi biz AE ile de EB de eşitmiş. Burası 2, burası 3 parçaya ayrılmış. 3, 2. Ortak katları 6 olduğu için 6K diyorum. O zaman burası 3K, 3K diye bölünür. Burası da 2K, 2K ve 2K diye de burası bölündü dostlarım. Şimdi ne diyor bize? Tüm paralel kenarın alanı atmış olduğuna göre AEM şuradaki üçgenin alanı nedir diye bir soru soruyor. Önce şunu yapalım mı yine? 2 bölü 3 kelebek üçgenlerin benzerlik oranı. Buradan indirdiğim yükseklik 2H ise buradan indireceğim yükseklik 3H olacak. Yani paralel kenarımın tüm yüksekliği 5H oldu. Peki paralel kenarın alanı neydi? Taban çarpı yükseklik yani... 6K çarpı 5H eşittir 60'mış. 6'ya bölelim, 6'ya bölelim 10. 5'e bölelim, 5'e bölelim 2. Yani K çarpı H eşittir 2. Peki benden ne istiyordu bu kerata? Şu alttaki üçgenin alanın. Tabanı 3K, yüksekliği de 3H arkadaşlarım. O zaman 3K çarpı 3H bölü 2'yi istiyor. Yani 9KH eşittir. Bölü 2'yi istiyor. KH'ı 2 bulmuştuk. O zaman 9 çarpı 2 bölü 2'den. 2'ler giderse cevabım Edirne'den geldi. Evet. 3. sorumuzu okuyoruz. ABC'de paralel kenar. Bakınız yine burada ne var dostlarım? İki farklı orantı var. Ve orantıların AB ile DC'yi görüyorum. Yani aynı uzunluktaki kenarlar var. Ne demiştik bir arka sayfada? Yani bir önceki köşe taşındı. karşılığındaki sayıların eşit olması işimizi kolaylaştıracak. 4 ile 3'ü 12'de eşitleriz. O yüzden ben bunu bir 3 ile çarpıyorum. Genişletiyorum daha doğrusu. 3 bölü 12 yapıyorum. Bunu da 4 ile genişletiyorum. 4 bölü 12 yapıyorum. Şimdi yerleştirelim oranlarımızı. MN'ye 3 diyeceğiz. MN'ye 3K. AB'ye 12K diyeceğiz. Tabii ki dc'de 12k olacak. Sonra kly'de 4k diyeceğiz. Şurası da 4k. Evet. Şimdi paralel kenarın alanı 168 ise taralı alanlar toplamı nedir? Yine şu kelebek üçgenden yükseklikleri bir yazalım. Bunun yüksekliği 4h. Bunun yüksekliği 3h. O zaman paralel kenarımın yüksekliği 7h olmak zorunda. Şimdi hemen Paralel kenarın alanını yazıyorum. Taban çarpı yükseklikte yani 12k ile 7 hashin çarpımı 168miş. 70, 7 kere 2, 14, 70 14 da 84 geliyor burası arkadaşlarım. 84k hash eşittir 168 ve 84'e bölersek de k eşittir 2. K hash'i 2 bulduk. Şimdi ne istiyordu? Taralı alanlar. Yani şu iki tane üçgenin alanları toplama. Üstteki üçgenin taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4K çarpı 4H bölü 2 yani 16KH bölü 2'dir. Artı alttaki üçgen taban çarpı yükseklik bölü 2'den 9KH bölü 2'dir. Şimdi KH'ı da 2 bulmuştuk. Şu KH ile şu 2 gider şu k şu 2 gider 16 artı 9'dan 25 gelir sorumuzun cevabı Ceyhan'dan çıkmış olur geldik buna taralı alanı vermiş bakın bu sefer biraz daha garip en azından kelebek üçgenimiz şu anda bir anda yok piyasada şu oranları bir yerleştirelim d e e f ve a f şuraya k diyelim bu da k bu da k o zaman burası 3k sonra şuna bakalım l b'ye 1 m diyelim dk ile al eşitmiş ve 2 katıymış 2m dk da 2m olacak şimdi burası 3m ise üst taraf da 3m olması için buraya da m kaldı yani bakın şu k ile l'yi birleştirirsem ben burada aynı uzunlukta m m gibi eşit iki uzunluk böldüğü için şurada da küçük bir paralel kenar çıkartmış oldum yani burası 3k ise şurasının da 3k olduğunu söyleyebilirim artık ve bakın kelebek yine çıktı karşımıza. 1'e 3 oranında bir kelebek üçgen var. Hemen şuradan yükseklik çizerse 1'e 3 oranında böldüğü için haşa 3 haş oranında da bu yükseklik bölecek diyebiliriz dostlar. Peki ABC'de taralı alanı vermiş 42 diye tüm şeklin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi dostum yine şunu yapabiliriz eğer istersek haşa Üç aç ya burası ya da bunu farklı bir yolla mı çözsem yine böyle haşa 3 aç mı yapsak aslında keşke üstteki 3 sorunun ikisini farklı yolla ikisini farklı yolla çözseydim. Aklıma bir yöntem daha geldi arkadaşlar da o yüzden diyorum bu şekilde mi yapsam diye. Bakın şöyle bir yöntem var tam şu kelebeğin ee, kesiştiği noktadan şuradan bir paralel doğru çiziyorum dostlarım şöyle paralel bir doğru çiziyorum ve şurada 1'e 3 oranı olduğu için bu kenarlarda da 1'e 3 oranı olacak yani şuraya x dediğimde şurası 3x olacak şu 2m'yi sileyim ben şimdi burası da toplam 4x oldu ya arkadaşım bu da onun yarısı olacak 2x şurası da 2x bu şekilde bir dağıttım şimdi bakın alan dağılımını yapıyorum arkadaşlarım buraya dikkat ediniz lütfen şimdi şuradaki taralı üçgeni 3a alanı desem 3a 3A desek buna. Hani bu üçgen şuradaki kırmızı paralel kenar ya burası. Bu paralel kenarın nesi oluyordu bu üçgen? Her zaman yarısı demiştik. Şöyle ardışık iki köşeden çıkan üçgen karşı iki kenara gidiyorsa bu üçgenin alanı paralel kenarın yarısıdır. Yani burası 3A ise o zaman şu paralel kenarımın alanı 6A. Bakın 3X'lik paralel kenara 6A dedim. X'lik paralel kenarı bulmak için ne yapacağım? 3'e böleceğim 2A. Şurası 2A oldu. Ve 3'lüğün 6A olduğu durumda 2X'lik paralel kenarı 2 katına çıkacak dostlarım 4A. Şimdi taralı alan dediğimiz yer 4A ile 3A'nın toplamı yani 7A eşittir 42. Demek ki A eşittir 6 bunu da buldum. Benden ne istiyor? Tüm paralel kenarın alanı. 2, 6 daha 8, 4 daha 12 A'yı istiyor. 12 çarpı 6'yı istiyor. 72 geliyor Bursa'dan sorumuzun cevabı. Evet bu da güzel bir yöntem. Bunu da görmüş oldunuz böylelikle. Şimdi geçirdik. 22 numaralı köşe taşımızın ilk sorusu arkadaşlarım. A, e 8, B, de. 5 vermiş Yani bakın size neyi vermiş. Verdiği şeyler de önemli arkadaşlar. AE bir kenardır. Ve bu kenara ait yüksekliği vermiş size. Yani aslında alanı bulun diyor değil mi çaktırmadan. Sen tabi burada önce ne yapacaksın. Şurayı bir üçgen haline getireceksin ki. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Eğer istersen şu üçgenin alanını buluyorsun. 8 çarpı 5 40 bölü 2'den. 20 geliyormuş bu üçgenimin alanı. Ve bize de tüm paralel kenarın alanı soruluyor. Az önceki köşe taşında söylediğim özellik. Arkadaşlar ardışık iki köşeden çıkan bu üçgen paralel kenarın yarısıdır. Yani bu üçgen 20 ise paralel kenar 40 olmak zorundadır. Evet geldik buna. Bakın bize EH'ı vermiş 8. Yani bir yükseklik vermiş. Bir de BF'yi vermiş 7. Yani... Yükseklikle taban verilmiş. O zaman ben bunu şöyle bir üçgen yaparsam ben bu üçgenin alanını artık biliyorum. 7 çarpı 8 bölü 2 yani 56 bölü 2'den 28'miş bu üçgenin alanı. 28. Şimdi diyor ki B, F, şurada da EB AE'nin 4 katıdır diyor. Şuraya 1K yazarsam şurası 4 k'ymiş. Bakın o zaman şu üçgeni de tamamlayayım. 4k'ya 28 düşmüş 7 katı 1k'ya 7 katı 7 düşer arkadaşlar. Şurada da alanı 7. Yani 28 ile 7'nin toplamı şu benim ortadaki üçgenimin alanı toplamda 35 yaptı. Bu da paralel kenarın yarısıydı. Demek ki paralel kenar 70'miş. Evet, 3. sorumuzdayız dostlarım. ABCD paralel kenar AK ve BK açıortay. Biliyorum ki iki açıortayın arası 90 derece. Şunu bir yazalım. BF4. Şurası 4. BF kısmı. AK9. AK dediğimizde şuranın tamamı. Bakın. Şu üçgenin aslında şuradaki kırmızı yaptığım üçgenin... ...BF tabanıdır. Ve bu tabana ait yükseklik de AK'dır. Değil mi? Dışarıdan çizilmiş. İşte yüksekliğimiz de 9'muş dostlarım. O zaman ben bu kırmızı üçgenin alanını... ...taban çarpı yükseklik bölü 2'den... 18 buldu. Peki bu kırmızı üçgen 18 ise tüm paralel kenarda iki katı demiştik, 36'yı yapıştırdık ve geldik buna. Paralel kenar ADF'nin e, alanı yani şuradaki taralı alan A isediyor, şuradaki taralı alana eşitmiş. O zaman bu da A. Şu ortadaki beyaza da B diyelim. Şimdi ne diyor bize? Paralel kenar ve EF eşittir A. B. EF bölü EF neresi şurası bölü EB şurasının oranını da bizden istiyor arkadaşlarım. Şimdi şurayı çizdiğimde şu kısmı dostum şurayı çizdiğimizde arkadaşlar şuradaki üçgen tüm paralelkenarın yarısıydı biliyorsunuz tüm paralelkenarın yarısı. Ben buna ne diyeyim mesela e, şuradaki boşla x diyelim. Şimdi bu A ile X'in toplamı şuradaki üçgen B'yi görmeyin arkadaşlar. B'yi yazmasaydım keşke sileyim onu. Şimdi bu üçgen paralel kenarın yarısı. E bu üçgen yarısıysa paralel kenarda şu X ile A dediğim yerde diğer yarısı olmak zorunda o zaman değil mi? Demek ki paralel kenarın alanının yarısı X artı A. O zaman bu üçgen de X artı A. Şimdi peki kaldırdım elimi. Şu büyük üçgene bakın, FAB. Bakın şu çizgi, burayı da x artı a, burayı da x artı a diye bölmüş oldu mu? Yani bu çizgi aslında alanını ikiye böldü üçgenin. Hangi çizgi üçgenin alanını ikiye böler? Kenar dediğimiz çizgi. Yani EF ile EB aslında birbirine eşit olan iki uzunluktur ve sadeleştirirsek bunları bir kalır geriye. Evet. 22'de tamamdır. Hadi 23'e bakalım şimdi. Şöyle. 23 numaralı köşe taşımızın birinci sorusu. ABC'de paralel kenar 16 var. 25 var. D, E, F. Şuradaki X'i soruyor bize. Arkadaşlar bu X'i koyduktan sonra şunu fark ettim ben. Dostum. 25 ile X'in toplamı... 25 ile x'in toplamı benim şu üçgenimin alanı. Ve bu üçgende dostlar tüm paralel kenarın yarısıydı değil mi arkadaşlarım? Tüm paralel kenarın yarısı. Peki bir de yamuğun özelliğini hatırlayalım. Bakın yamukta papyon kuralı dediğim şurası şu 16'yı görmeyin şu kısım bir yamuk. Yandaki iki üçgenin alanı eşitti köşegenler çizildiğinde. O halde buraya da x diyelim biz. Şimdi ne dedim az önce arkadaşlar? Şu üçgen tüm paralel kenarın yarısı. Lan diyeceksin paralel kenarın yarısı 25 artı x ise. Diğer tamamı o zaman tamamı dediğimiz şey 50 artı 2x olmalı değil mi? 50 artı 2x. Demek ki paralel kenarın tamamı 50 artı 2x olacak. 50 artı 2x. Peki 2x'i burada. Şu üçünün toplamı 50 olacak. 25 burada. Şu ikisinin toplamı ne olacak bu durumda? Ee, 25 olacak. 16 buradaysa şuraya da 9 kaldı. Bakın topladığınızda 50 artı x yaptı. Tüm paralel kenarın alanı. Şimdi bize x'i soruyordu. Şuradaki kelebeği göreceğiz arkadaşlar. Bakın şu kelebek üçgenden soruyu çözeceğiz biz şimdi. Şurada bir kelebek var. Kalınlaştırıyorum onu sizin için. Şöyle. Evet. 9'a 25 oranı var kelebek üçgenimizde 9'a 25. Alanlarının oranı 9/25. Biz şunu biliyoruz. iki üçgenin alanlarının oranının karekökü benzerlik oranıydı. 9/25'in karekökü ne yapar? 3/5 yapar. Demek ki bunların benzerlik oranı 3/5. Yani şurası 3k'ysa şurası 5k'ymış diyebilirim. Ve bakınız 3K'ya 9 düştüyse 3 katı 5K'ya da 15 düşecek. Yani X'imiz 15 olacak diyebiliriz arkadaşlar. Evet biraz uğraştırıcı bir soruydu. İçinde bir sürü bilgi vardı dostlar. Gömdük ama. Bakalım bu ne diyor. Taralı bölgelerin alanları toplamı 54 olduğuna göre D, F, C. Şuradaki X diyelim bu bölgeye. X bölgesinin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Şimdi bakalım neler yapacağız dostlarım. Şimdi X şuraya Y diyelim. Şuraya Z diyelim. Şuraya da M diyelim arkadaşlar. Böyle harflendirdim alan alan. Tabii ki şurası da Y değil mi dostlarım? Az önceki papyon kuralından bahsettiğim kural. Peki şu X ile Y'nin toplamı benim üçgenimin şu üçgenimin alanı değil mi? Ve bu üçgen Tüm paralel kenarın yarısı değil miydi dostlarım? O zaman x artı y paralel kenarın yarısıdır diyebilirim. Peki şu köşegen çizildiğinde paralel kenarımın alanı iki eşit parçaya bölünüyordu. O zaman y artı m artı z yazıyorum onu. Y artı m artı z de bir yarısıdır paralel kenarın demek ki bunların ikisi birbirine eşit arkadaşlar bakın şurada gösterelim x artı y eşittir y artı m artı z'ye peki buradan y'ler giderse x dediğimiz şey meğerse m ile z'nin toplamına eşitmiş peki bize bir bilgi daha vermişti soru bakın taralı alanlar dediği x m ve z'nin toplamını 54 vermişti x m ve z'nin toplamı 54'tü e biz az önce mz'nin x'e eşit olduğunu bulduk m ile z'nin toplamının demek ki şuraya da x yazabilirim x burası x de burası 2x yaptı 54 o zaman x eşittir 27 çıktı yapıştır gelsin. Evet 3 numaralı sorudayız yine verilenlerimiz var bir bunları sorunun üstüne yerleştirelim. Şimdi adk adk'yı 15 vermiş şuraya 15 yazalım başka a b m 18'miş buraya 18 yazalım. ken şurası da 5'miş. oraya da 5 yazalım. lmf mi soruyor? evet şurası da x'miş. hadi şu ortaya da y yazalım. dostum bak yine yarısı muhabbeti yapacağım ben. önce şu üçgeni bir görsenize bakın şunu. alttan yukarıya e noktasına çıkan şu üçgen. paralel kenarın yarısı değil mi dostlarım? kesinlikle yarısı. Yani 18, y ve 5'in toplamı yazalım onu 23 artı y benim paralel kenarımın yarısıdır. Peki şu üçgene bakınız dostlarım bakın onu da şurada kalınlaştırıyorum. Bu da soldan çıkmış sağdaki f noktasına gelmiş. E bu da yine paralel kenarın yarısı değil miydi kardeşim? O zaman 15, y ve x'in toplamı da bir diğer yarısıdır. 15, y... Ve x'in toplamı ve ikisinden de y'ler giderse 15 artı x 23'e eşittir. 15 ile neyin toplamı 23? 8'in yapıştır gelsin. Evet geldik şuna. 16 var 9 var. A, B, K nedir diyor. Bakın şu ortadaki beyaz üçgene x diyorum. Şuna da y diyelim. Y'yi soruyor olsun bize. Dostum 16 x ve 9 şu köşegenin. Üstünde kalan üçgendir. Ve köşegen paralel kenarın alanını ikiye böldüğü için 16 ile 9'un toplamı yani 25 artı bir de x'imiz var. 25 artı x benim paralel kenarımın yarısı. E aynı şekilde canım öğrencim şuradaki a, e, b'ye konsantre olun. A, e, b üçgenine. Burada da x ile y'nin toplamı var ki Bunlar da bu üçgen de paralel kenarın bir yarısıydı. Ve bakın ikisinden de x'leri sildim. y 25 çıktı. Cevap Edirne'den geldi. Evet 23 numara da tamamdır. Kaç dakika oldu? 29 dakika olmuş. Hadi burada bir duralım. Bir sonraki videomuzda devam ederiz arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.